Merhaba ben Zehra Yaşar, Amazoyu'nun kurucusuyum. Amazoyu TÜBİTAK destekli bir kadın girişimidir. Amazoyu eski dilde kadın savaşçı anlamına gelmektedir. Merhaba, ben Eren Yaşar. Amazoyu'yu 2018 yılında 1512 TÜBİTAK ARGE desteğiyle kurduk. Faaliyetlerimizi acı tabi Teknokent'te devam etmekteyiz. 2020 yılında aldığımız daha geniş kapsamlı 1507 TÜBİTAK projesinde başarıyla yürütmekteyiz. Kurulduğumuz günde bizim olmayan bir masa, bizim olmayan bir sandalye ve ikinci el bir laptopla çıktığımız bu yolda TÜBİTAK projelerimizin haricinde birkaç milyon TL'lik iş hacmini 7 kişilik nitelikli kadromuzda oluşturduk ve büyümeye devam etmekteyiz. Sanal gerçeklik ve artırılmış gerçeklik teknolojisiyle geliştirdiğimiz simülasyon projeleri ve artırılmış gerçeklik destekli mobil uygulamalarla iş ortaklarımıza özel çözümler sunmaktayız. Artılmış gerçeklik alanında ülkemizdeki ilk dijital müze uygulamasını, ilk kitaplara entegre konu anlatımlı mobil uygulamayı ve en önemlisi ilk dinamik tabanlı mobil uygulamayı geliştirdik. Sanal gerçeklikte ise dünya standartlarında çözümleri geliştirmeye devam etmekteyiz. Şimdi ise birlikte büyüme zamanı. Geçmişte terzi usili çözümler sunuyorduk. Şu an ise paket çözümleri ülkemizde başlatıp globale beraber taşıyacağız. Ürünleşmiş çözümlerimizle kaldıraçlı gelir modeline ulaşacağız. Ve bunu beraber büyüyerek başaracağız.